Ne çekiyoruz? Ders çalışamıyorum. Güzel bahane. Herkese selamun arkadaşlar. Bugün sizlerle ders çalışamıyorum adlı bahaneyi konuşacağız. O zaman buyurun videomuza geçelim. Şimdi en az 5 kişiden 3'ünün... Bu nasıl 5? Şimdi en az 5 kişiden 3'ünün ben ders çalışamıyorum bahanesiyle kendileri ders çalışmamalarına şikayetçi. Peki neden ders çalışmıyorsunuz? Gerçekten bunu bir kendinize sordunuz mu? Ben niçin ders çalışmıyorum? Beni ders çalışmamayı iten nedir? Ders çalışmak istiyorsunuz da mı çalışmıyorsunuz? Yoksa hiç ders çalışmıyorsunuz. Buna ben ders çalışamıyorum mu diyorsunuz? Çünkü ikisi arasında fark var. İstemek ve çalışamamak ayrı. Çalışmadan çalışamıyorum demek ayrı. Birincisine gelelim. İstiyorsunuz ama çalışamıyorsunuz. Bunun için size şöyle bir önerim var. Eğer istiyorsanız gerçekten istiyorsanız Bunu biraz daha belletmeniz etmeniz gerekiyor Beyninize bunu gerçekten enjekte etmeniz gerekiyor Ben gerçekten çalışmak istiyorum demeniz gerekiyor beyninize Ben çalışmak istiyorum Bit, Bu kadar diye Nasipte varsa yok bu kadar değil Gerçekten bunu beyninize enjekte etmeniz gerekiyor Beyninize o komutu vermeniz gerekiyor Ben bugün ders çalışacağım Yemedi mi? Beynim ben bugün <gülüyor> ders çalışmak zorundayım Hedefim var, gitmek istediğim bir üniversite var, gitmek istediğim bir bölüm var. Ben bugün de çalışmak zorundayım. Bunu söyleyeceksiniz. Bunu hissetmeniz gerekiyor. Yani, ben e, üniversite ne istiyorum? Veterinerlik istiyorum ve sadece istiyorum. Yok, çalışmadan olmaz. Çalışacaksın, isteyeceksin. Hem isteyeceksin hem çalışacaksın. Hani, siz sadece istiyorsunuz. E, ben mi çalışayım yerinize? Ben çalışın, bölümümü kadalım çok şükür. Şimdi sıra sizde. İstiyorsanız, gerçekten istiyorsanız. Çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan bir şey elde edemezsiniz. Oturduğun yerde, Telegramda, Whatsappta, Instagramda dolaşarak bir yere varamazsın. Nereye varacaksın? Tamam dolaşma demiyoruz ama gün boyu burada dolaşırsan e, sana pek bir fayda sağlayacağını sanmıyorum. Şimdi sizi çalışma eğiten şeyleri bulduktan sonra, ki e, bunu daha önce de bahsetmiştim. masanızda sizi çalışma eğiten ne varsa, çalışmanıza engel olan ne varsa onu masanızın üzerinden kaldırın demiştim. Bu sefer de yine aynı şeyi söyleyeceğim, hani masanızın üzerinde çalışma ortamınızda rahatsız edecek, sizin dikkatinizi dağıtacak şeyler bulundurmayın. Uçak modunu alıp kronometre başlatın. Bu gerçekten çok işe yarıyor. Acil bir durum yoksa telefonu uçak modunu al, kronometreyi başlat. Süre ilerledikçe sen de diyorsun ki, gerçekten süre ilerliyor. Hani onu görmen lazım. Süre ilerlediğini görünce, sen hani ister istemez bir çalışma isteği kabarıyor. Bu. Şurada, kalbinde bir çalışma isteği kabarıyor. Kabarmıyorsa eğer sende bir problem vardır, o problemi bul ve yok et. Çünkü o... Çalışma isteğinin kabarması lazım. O isteği yok eden, o isteği azaltan şeyi senin bulup yok etmen gerekiyor. Gitmek senin yeri daha çok düşünmen gerekiyor. Hedeflediğin üniversiteyi daha çok düşünmen gerekiyor. Çünkü şu an rakiplerinin çalışıyor. Benim de şu an iki öğrencim var. Koştuğunu yaptım. Ona da şu an çalışıyor. Bugün bir yenisi geldi. Ona bugün program yaptık. Çalışıyor. Bakalım verimleri ne kadar olacak? Çalışan çok kişi var. Ciddi yanında çalışan çok kişi var. Çalışmayla da çok işi var. Bizim istediğimiz çalışmayanların sayısını azaltmak. Sizi çalışan tarafa çekmek. Kalmayın o tarafta. Hedefiniz var. Gitmek istediğiniz bir yerler var. Çünkü bu ülkenin geleceği sizsiniz. Gelelim ikinci tip öğrenciye. Çalışma istemeyip çalışamıyorum diyenlere. Sizin öncelikle çalışmayı istemeniz gerekiyor. En başta istek. İstek çok önemli. İstek olmadan sonra hiçbir şey yapamıyorsun. Bir şeyi önce istemen gerekiyor. Arzulaman gerekiyor. Ama sen arzulamadıktan sonra, istemedikten sonra gelip yatamazsın. Yani böyle bir şansın yok. Senin istemen gerekiyor, çalışman gerekiyor. Düzenli, programlı çalışman gerekiyor. Aksi takdirde çalışamayan, kadalamayan taraflarda bulunacaksın. Bunu da istemiyoruz biz. İstediğimiz bir şey değil bu. Herkesin kadanıp istediği üniversiteye yerleşmesini istiyoruz. Tek isteğimiz bu şu anlık. Telefonda çok vakit geçiriyorsunuz. Şu dizi şeylerini bırakın artık. Koronavirüs başladı, pandemi dönemi başladı. Herkes diziye vesaire saldı. Zaten pandemi dönemi kısmında bırakan çok öğrenci oldu. Mesela ben orada bırakmadım. Niye bırakmadım? Çünkü dedim, şimdi bunu fırsata çevirdim. Niye fırsata çevirmeyeyim ki? Çünkü düşündüm derim Şimdi pandemi dönemi başladı. Kimse dershaneye gitmeyecek, kursa gitmeyecek. O zaman yani çoğu kişide bir dikkat eksikliği olacak, bir sıkıntılar olacak, ders çalışamayacaklar vesaire. Ben de bunu kendime fırsat bilerek niye ben çalışmayayım? Niye bu sene istediğim üniversiteye gitmeyeyim diye düşünerekten günlük 10 saate kadar çıkan çalışma süreleriyle çalıştım. Yani Çalışmayınca bir şeyler olmuyor. Ama yeter ki çalışın. Çalışınca çalış sonra Doğan et. Yani yapamayacağın bir şey yoktur. Ya çalışman gerekiyor. Sadece çalışman gerekiyor. Düzenli programlı çalışman gerekiyor. Çalıştıklarınızı unutuyorsunuz. Onun için de öğren kalsın çalışma programını kullanmanız gerekiyor. Ben öğrencilerime bunu uyguluyorum. Bir konu hakkında binlerce soru çözmeden akıllarında kalacak bir program ayarlıyoruz. Sizlerin de böyle bir program yapması gerekiyor. Yani kendinize... Güzel bir program çıkartıp düzenli bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Sürekli çalışmanız gerekiyor. Geçenki videoda atletlerden bahsetmiştim. Atletler e, uzun bir parkur koşarken ilk başlarda yavaş tempo ile sonra son kısma gelince son raddeye gelince hızlanıyorlar. Ben de YKS sürecinde öyle çalışmıştım. Başlarda yavaş çalışmıştım günlük 4-5 saat. Sonra günlük 10 saate kadar çıkmışım. Tabi siz 12 saate kadar çıkabilirsiniz öyle manyaklar da var. E, hiç sıkıntı değil tıp istiyorsanız gitmek istediğiniz bölüm yüksek puanlı bir yerse. O kadar da çalışabilirsiniz hani 12 saat, 11 saat çalışabilirsiniz ama yeter ki isteyin verimli geçsin Verimli geçmeyen 12 saate e, Verimli geçen 4 saati yelerim ben Ters oldu herhalde Verimli geçen 4 saate Verimli geçmeyen 12 saati yeğlerim yani 4 saatlik verimli geçen kısım benim için daha önemlidir Sırf soru çözmek için soru çözmeyin Yani ben bu soruda ne koparabilirim? Bu soru bana ne katabilir? Yani soruların size bir şey katması gerekiyor sizi geliştiren sorular olması lazım cidden anlamda Düşüncenizi, işlem pratikliğinizi geliştiren sorular olması lazım YKS'de de tam bu şekilde Soruları ciddi anlamda düşünmen gerekiyor Bu soru benden ne istiyor? Mustafa Hoca'nın dediği gibi Soruyla konuşman gerekiyor Hani Bu soru benden ne istiyor? Ben buna ne vereceğim? Yani bunu yapmanız gerekiyor Aksi takdirde hedeflediğiniz üniversiteye ulaşamayacaksınız Gitmek istediğiniz bölüme ulaşamayacaksınız Gitmek istediğiniz, olmak istediğiniz kişi olamayacaksınız Yani Çalışın abi Çalışmadan bir yere varılmıyor ya elbette ne yaparsan yap Dikkatli güzel bir şekilde çalışman gerekiyor Yani Sonuç olarak 5-10 yıl sonra biz bu ülkenin geleceği olacağız Sen çalışıp kazananlardan mı olmak istersin yoksa Çalışmayıp Kaybedenlerden mi olmak istersin Karar senin Kendine iyi bak görüşmek üzere